Thank you. Selamlar dostlar benim İrcan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Adobe'nin yeni güncellemesinden biraz bahsedeceğiz ee, yeni gelecek güncellemeden bahsedeceğiz arkadaşlar bu videoda ne olacak neler gelecek Adobe'de ne gibi değişiklikler olacak bugün onlardan bahsedeceğim umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz like atmayı unutmayın ve bu arada arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Adopmi'de şöyle bir değişiklik olacak. Yeni bir egg türü geliyor. Bu egg'in ismi fosil egg. Ee, şöyle arkadaşlar isterseniz şöyle ben bir göstereyim falan yapayım. Şu an Adopmi'nin şeyindeyim. Twitter'ındayım ve Twitter'ında bazı görüntüler var. Bakın arkadaşlar, fosil ek gelecek diye bazı görüntüler var ve bu da bu arada Adam'ın koruyucu. Ee, arkadaşlar böyle bir görünümü var şu an buradaki yazıları okuyarak da neler geleceğini görebilirsiniz. Burada Rachel diye biri varmış mesela görüyorsunuz. Arkadaşlar e, oyundan ekler kalkıyor yani bu petler kalk e, şey ek kalkıyor bunun içinden iki tane pet eksilecek. Turtle'da galiba kanguru peti oyundan silinecek ve baya değerli olacaklar. Yani bunlardan kanguru veya e, turtle çıkartırsanız öyle bir değerli olacak yani öyle belli değil baya bir değerli bir şey olacak. E, belki frost bile alınabilir çünkü oyundan silineceği için. Arkadaşlar e, ve bu güncelleme ile şu, yani bu güncelleme ne zaman gelecek ondan falan bahsedeyim. Bu güncelleme arkadaşlar. 2 Ekim 2020 Yani yarın bu güncelleme Gelecek ve bu güncellemeden Sonra işte Yeni petler falan oynayacak T-rex falan eklenecek ve bu arada Şu an Adopmi'de bir sorun var Arkadaşlar Adopmi'de kimse Trade yapamıyor Bunun nedenini de söyleyeyim Arkadaşlar bir grup insan Toplanıp Adopmi'nin Yeni bir bugını bulmuş var Ve bu Adopmi bugı ile 112 tane Neon, Shadow, Dragon kopyalamışlar. Ee, bu bug'tan dolayı Adopt Me ee, kapattı işte tradeleri. Yani bu bug'ın devam edip de insanların beleşten pet kopyalamasını engellemek için bunu kapattılar ve e, galiba yeni gelecek güncelleme ile beraber bir daha açacaklar. Bakın mesela burada deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar trading x disabled yani trade şu anlık kapalı. E, burayı bilmiyorum. E, yakında açılacağını işte burada yazıyor İngilizce olarak Yani arkadaşlar e, Trade sonsu kadar kapanmadı Sadece 2 Ekim'den sonra Yine açılacak yeni gelecek Güncellemeyle yani yeni gelecek petlerle e, Yine sizlerin karşısına çıkacak Ve arkadaşlar e, Bence Adomi'nin e, Bu güncellemeyi getirmesiyle Bence Roblox çökecek Yani çünkü şu anki normal oyuncu kitlesi bile 600.000'i geçerken Bence yeni gelecek güncellemeyle insanların daha fazla kitlesini çekmeyi çekmekle beraber 1 milyondan fazla kişi bence Adopt Me oynayacak ve cidden çok değişik şeyler olacak. Arkadaşlar bu arada sizlere videonun sonuna geldik şu an ama sizlere bir şeyden daha Bahsetmek istiyorum, birden nefessiz kaldım. Arkadaşlar biz e, Adopt Me'de petler satın alıyoruz. İngilizce ve, ve Türkçe karışık bir serverımız var. Arkadaşlar burada petlerimizin fiyatı yazıyor. Eğer elinizde bu petlerden varsa ve satmak istiyorsanız e, aşağıya koyduğum Adopt Me Vood sunucusuna gelmeyi unutmayın. E, Scammer diyen arkadaşlar için de şu an burada gördüğünüz gibi bazı insanlarla kanıt gösterdik. Şahan işte buradaki arkadaşlar kanıtıp çıkmış. Böyle çıkanlar oluyor. Ama arkadaşlar mesela burada prof kanıtladığı mesela Robux'ta aldıklarımızı gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Melek Önder diye birini atmıştım zaten önceden. Ve burada arkadaşlar pet fiyatlarımız da duruyor. Eğer sizler de pet satmak istiyorsanız gelebilirsiniz bu sunucuya. Ve buradan petlerinizi gönül rahatlığıyla satabilirsiniz. Anında robuxunuz veriliyor arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bari dediğim gibi gelişmemize yardım etmek istiyorsanız da abone olaraktan bize çok büyük destek çıkmış olursunuz. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. I feel like I walk